Charles, Charles, Charles Fubar. Sardım başa, ya, tekrardan yazdı kalem hayatımı silip attım bir kat seze bir gülüşe. Onca sevdim onca düştüm aşkın yollarına Sevseydi gerçekten girmezdi kodlarına Acılar böyle işte de bayağı tavan arkasına döndü gitti Yaşadığım her şey yalan Bıraktı gitti oğlum kafalar oldu talan Dursaydı başıcımda hayal işte falan filan Olumadım hiç kötü Kovladım merkezden bir akşam Otururken geldiler merkezden Sevenler kaybedermiş böyle bilinir bu Gönlümde bir zamanlar ben vardım Şimdi inkar de hiçbir şey değişmez Fotoğrafımı yırtıp atan da Acım asla dinmez kusurlarını ört etme Boşu boşuna karakterin böyle işte Daha da düzelmez Sen beni anlamasan da Yaralarımı saramasan da Ben gülerim hala birçok defa gel dedim, Bunu anla Sen beni anlamasan da Yaralarımı saramasan da Ben gülerim hala birçok defa gel dedim, Kaybettin her şeyini Sevsem de gönlüm seni Beraber yürüdüğümüz o karanlık yolları Şimdi bensiz yürüyosun Söyle sence kolay mı Yokluğunda çok şey değişti Hayatı kazandım Çocuk yaştan ise, Hoş bir dakikam olmadı Kimlerle olduğunu bilmesem de Gönlümdesin Adresini kaybedersen Bil kalbimdesin Sen beni anlamasan da Yaralarını saramasan da Ben gülerim ha. Sarmasan da, yaralarımı saramasan da Ben gülerim hala Birçok defa geldim bunu Allah. Bitirmiştim aniden Kafamdaki sorunların hepsini sen çözlesem Anlamı yok, hiçbir şeyin bunca ıslara rağmen Dönmüyorsan ne diyeğim? Yürüdüğüm yollar karanlık yanımda yoksun neden yanımda olmasan da ödedim ben hep bedel masamdaki mezelerden kaldı bana hep keder hayattan aldın dersin artık bu yeter sen beni anlamasan da yaralarımı saramasan da ben gülerim hala bir çok defa gel dedim bunu anla sen beni anlamasan da. Yaralarımı saramasan da ben gülerim hala. Bir çok defa gel dedim.